İslam'ın ilk emri nedir? İkla bismi rabbikellezî halak. Bu kitabi taraf. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam üzerinden bütün Müslümanlara ilk emridir. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Müslümanlara ilk emri nedir? Ya çünkü benim dünya hayatında insan olarak örnek aldığım zatı muhterem o. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökyüzündekiler size merhamet etsin. Er. Yani şimdi benim peygamberimin ilk emri bana merhametli ol. Kime ya Resulallah? Müslümana, Müslüman olmayana, münafığa, hayvana, böceğe, eşyaya bile. En'am suresinin 57. ayeti kelimesinin bir bölümünü ifade ederek, innil ''İnil hükmü illa lillah'' ''Hüküm ancak Allah'a mahsustur'' Beyanının ardından hüküm veren insanların, hakimiyet kuran her insan. Çünkü hakimiyet dediğin sadece devletin başındaki adam değil ki Ailede baba, anne hüküm veriyor çocuklarına ''Ye, yeme, iç, içme, git, gelme, dur'' hüküm veriyorsunuz çalıştığınız yer yolda yürürken memuriyet yaparken öyle bunların hepsi bir hüküm hükümrandık yani çeşitleriyle birer hükme diyorsunuz ayet-i kerimede hüküm yalnız Allah'ındır ibaresi ne zamana aitmiş ahirete hüküm burada olsa hangimiz ayakta durabiliriz kardeş Hz peygamber aleyhisselatü vesselamın küba mescidinin yanında Sahte bir mescit açtılar mı? Dırar mescidi. Zarar yani zarar veren mescit. Namaz kılınıyor muydu? Evet. Ezanı var mıydı? Evet. Kur'an'ı var mıydı? Evet. Ama ne vardı? Zarar meclisi. Me mescidi. Ne için açıldı o mescit? Yahudilerin, münafıkların, müşriklerin bir araya gelip de gerçekten Müslüman olan insanların hayatlarını bozalım, bozalım, bozalım. Onları birbirlerine düşürelim. Müslümanlar birbirlerine girsin diyeydi. Emir geldi, yık bu mescidi. Ha, demek ki o zaman şu var. Mescidi açmak değil. Mescidi açtığında adamın içinde hangi niyetle aksiyon aldığıdır esas olan. Dolayısıyla İslam fiilin aktif haline bakar. Ne gibi adamı gördüm meyhanede içki içti işte diyemezsin şimdi böyle bir toplumda İslam Müslümanlar arasında fitne çıkararak birbirlerini kıymalarına yönelik hareket ve fiillere kesinlikle izin vermez iki Müslümanın bırak devleti iki Müslümanın arasını bozmak üzerine gerçek olanı dahi söylemeyin adı dedikodu değil mi Cenab-ı Hak Kur'an yazmış anda iki topluluğa savaş açtım diyor. Allah-u Zücah diyor ki bizzat ben savaş açtım onlara. Kime yarabbi? Bir, faiz yiyenlere. İki, benim sevdiklerime savaş açanlara ben savaş açtım. O zaman toplumun yüzde Müslüman olduğu bir ülkede toplumun yüzde sekseni ayağa kalkıp şunu dese Arkadaş biz faiz istemiyoruz. Biz ancak faizi topyekun kaldırmaya bize söz veren adama destek vereceğiz dese hiç kimse faiz konuşabilir mi? Ha demek ki o zaman burada milletin oy vermesinden ziyade olan mesele var. Çünkü oy vermek İslam'ın kendisinde de var. Şura meclisi. Ve... Hazreti Adem Efendimiz'den beri var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de putlara karşı vermiş olduğu mücadelede oradan hicrete mecbur kalıp çıktığında Medine'ye geldiğinde Medine'deki topluluk güçlendikten sonra hakikat hasıl olduktan sonra Mekke müşriklerinin diyecek bir şeyi kalmamıştı. Nüfusları da siyasetleri de ticaretleri de ekonomileri de artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hayır diyebilecek durumda değildi. Dolayısıyla hakikat şuraya geliyoruz kardeşim. Oy verince kafir olmazsın. Ama evinde otururken ya faiz almadan da ev alınmaz yani dersen istakata gidiyor zaten. Oy vermene gerek kalmadı. Bir evlat 60 yaşına da gelse 70 yaşına da gelse, babası da 150 yaşında olsa babasının emrinden çıkamaz. Şeriat sana izin veriyor da şeriatın ikinci emri var. Annene babana itaat edeceksin. Halbuki demokrasi şeriatın bir bölümüdür. Yani İslam'a göre de halk kendi kendini yönetmesi emredilir yönetirken asıl bazı kurallar vardır o kurallardan çıkmadıkça. Faiz olmayacak, yalan olmayacak, rüşvet olmayacak. İşte Peygamber Efendimiz'in dönemine geleceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize iki tane emri var karar verirken, hüküm verirken bir istişare, iki istihare. İki helal hasıl olduğunda Seçim yapmak müstehaptır. Güzeldir. Birisinin şunu çıkıp şunu demesi, ben en büyüğüm, susun demesi doğru değildir. Ben babanızım böyle olacak. Yok. Niye Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam yapmadı valla. Günün sonunda şuraya geliyoruz. Demokrasi dediğiniz şey, toplumun helal olan şeyler hususunda birbirleriyle konuşup tartışıp anlaşma gayreti sonucunda anlaşamadıklarında oy kullanarak çoğunluğa ittiba edip fitneyi ortadan kaldırmaksa zaten demokrasi İslam'a aittir. Şeriat ise demokraside helal nedir haram nedir bunu belirler. Dolayısıyla bizim anlaşamadığımız mesele şurası. Bir devletin Demokrasiyle yönetilmesine Karşı çıkmak Ahmaklıktır çünkü günün sonunda Oy kullanacağız Konu demokrasiyle şeriat kıyası Değildir Konu anayasada Geçmiş olan yasaların Kendisinin değiştirilip Değiştirilmemesi üzerinedir Günün sonunda Hala biz anayasayı Konuşuyor muyuz bu ülkede Hala Sebep ne sebep şu Sebep Ana kıstasları kendi isteklerimize göre belirlemeye çalışıyoruz. Ve o kıstaslar bizim benliğimiz ve fıtratımıza olmadığı için kavga çıkıyor. Ve halbuki örfi hukuk İslam'da tamamen serbest bırakılmıştır. Çünkü İslam'a göre seçim 5 yılda bir yapılmaz abi. Seçim ne zaman yapılır? 5 yıldan önce Adam hırsızlık yaptığı kesinse zaten o bitmiştir. Mahkeme filan beklenmez. Bir adam çıktı siyasetçilik yapıyor. Bir kez bir televizyon programında küçük bir yalan söyledi. Sabahında İslam'a göre meclise giremez. Şura'dan düşer. Ve günün sonunda hep şu vardır. Şer'i hukuk örfi hukukun yanında çok cüzi bir şeydir. Ne kadar biliyor musun? Bugün şeriat hukukunu kabul etsek herhalde 20 maddeyi geçemeyiz. Senin anayasa 100 madde, 200 madde, 300 madde, 20 madde abi. Ne onlar? Faiz olmayacak. Hak hukuk çiğnenmeyecek. Adil olunacak. Kimsenin özeline, mülkiyetine kimse dokunamayacak. Ondan sonrasını örfe bırakıyor Allah azze kılık kıyafet yönetmeni yazamazsın ama günün sonunda müslüman bir tebanın da hayatına engel olamazsın kardeş İslam'a göre devlet baki değildir insandır o baki olan Hz. Allah'ın en kıymetlisidir. İslam'a göre her bir insan devlettir her bir insan devlettir devletlerin bir araya gelerek Devlet olduğu şeye devlet denir Hakikat şuraya geldik Kardeşler Şeriat istenmez Zaten doğal olandır Adam diyor siz mısınız? misiniz yani, e, şeriatçı mısınız? Sorusu yanlış şeriat doğal olan bir şeydir Senin de bir şeriatın var Anlaşamadığımız yer Şurası Sana göre faiz bir ihtiyaçtır Bize göre değil bize emredilene göre faiz haramdır Günün sonunda bilimsel olarak da haklıyım Sosyolojik olarak da haklıyım Toplumsal olarak da haklıyım Döndüm Benim devlet anlayışımda Yönetici dediğin şey Beni yöneten değil Beni sırtında taşıyan adamdır Çünkü Örnek mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam devlet başkanı mı aynı zamanda? Evet, peygamber mi? Evet, Miraç'tan gelmişsiniz. Yorgun, argun Miraç'tan gelmişsiniz. Miraç'tan gelip tam evinize girecekken bir yaşlı hanımefendi var, küfür ehli gayrimüslim, önünüzden geçiyor, bir on çuvalı taşıyor, çalışıyor. Allah Resulü soruyor, diyor ki, ''Nereye götürüyorsun bunu?'' diyor, ''Evime götürüyorum.'' Bakıyor ki Allah Resulü taşıyamıyor, alıyor sırtına taşıyor. Miraç'tan gelmişsin. Sen şurada işten gelince hanım senden 2 kilo daha domates aldıysan cıngar çıkar. Viza'n olmayan toplumlara polis yetişmez, asker yetişmez. Hukukun ceza miktarı yetişmez. Cezanın miktarı arttıkça suç artar, azalmaz. Hastane sayısı arttıkça hastalık artar, azalmaz. Hakikat, biz şerati istemiyoruz. Şeriat bizi istiyor. Şeriat bizim mutlu olmamızı istiyor. Bizse şunu diyoruz. Biz bu kadar mutlu olmak istemiyoruz. Biz kendi dünyamızda çizdiğimiz bir küçük zevkler havuzu var. O havuzda mutlu olmak istiyoruz. Denizden ve okyanustan korkuyoruz. Dolayısıyla ne oy vermek insanı dinden çıkarıyor. Meclis hayatımızın, İslam'ın ta kendisidir. Ama usulde bir hatamız var. Düzelmesi için gereken yöntemse kesinlikle ve katiyetli toplumun en az yüzde sekseninin bu işi dillendiriyor olmasıdır. Toplumun tamamının bundan kurtulmak için gayret sarf ediyor olmasıdır.